ahir zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirdiğine göre ahir zaman, ahlaki dejenerasyonun, açlık ve yokluğun ciddi boyutlara ulaştığı, anarşi, terör, kargaşa ve çatışmalar nedeniyle insanlığın hayatını korku ve tedirginlik içinde yaşadığı bir dönemdir. Dünya çapında cinayetlerin, İntiharların ve katliamların alabildiğine arttığı, sahtekarlığın, dolandırıcılığın, adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir zamandır. Ahir zamanda tüm haramlar helal sayılacak, dünya çapında her türlü sapkınlık açıkça uygulanacaktır. İnsanlar Kur'an ahlakından olabildiğince uzaklaşacak, bunun sonucunda da sevgisizliğin, acımasızlığın ve bencilliğin hakim olduğu bir dünya oluşacaktır. Allah açıkça inkar edilecek, Allah'ı tenzih ederiz ve insanları Allah inancından uzaklaştırabilmek için ateizm, materyalizm ve darwinizm gibi sapkın ideolojiler sözde bilimselmiş gibi gösterilerek yaygınlaştırılacaktır. Dünyada iman eden insanlar çok az sayıda olacak ve inançlarından dolayı da büyük bir zulüm, baskı ve eziyete maruz kalacaklardır. İşte Hz. Mehdi aleyhisselam böyle zorlu bir zamanda ortaya çıkacak ve fikri mücadelesini böyle bir ortamda sürdürecektir. Ahir zamanın bu çetin şartlarında Hz. Mehdi aleyhisselam da geçmişte gönderilen tüm peygamberler gibi iftiralara uğrayacak, çeşitli zorluk ve sıkıntılarla intihar edilecek, inkar edenlerin kurdukları tuzaklara göğüs gelecektir. Hz. Mehdi aleyhisselamın bu mücadelesini, Diğer peygamberlerin dönemlerinden farklı kılansa, ahir zamanda dejenerasyonun ve dinsizliğin tarihte hiç olmadığı kadar yaygın olması ve tüm dünya çapında yaşanmasıdır. Ancak buna rağmen, inkar edenlerin çirkin ve küfür dolu sistemi, tüm dünya çapında Allah'ın izniyle yenilgiye uğrayacaktır. Dünyadaki ahlaki bozulma, her ne kadar geniş çapta ve dinsizliğin Hz. Mehdi aleyhisselam karşısındaki baskısı her ne kadar şiddetli olsa da Allah'ın izniyle hiçbir şey Hz. Mehdi aleyhisselamın hak mücadelesini kazanmasına engel olamayacaktır. Ahir zamanın iki mübarek ve değerli şahsı Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselam Allah'ın izniyle bu sapkın zihniyeti tamamen ortadan kaldıracak ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim edilmesine vesile olacaklardır. Allah'ın izniyle, Rabbimizin bu güzel vaadi, içinde bulunduğumuz bu yüzyılda gerçekleşecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, kafirlere, müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez ayetiyle, müminlere kurulan tuzakların, yapılan baskıların, asla başarıya ulaşmayacağını bildirmiştir. Allah'ın izniyle, Hz. İsa aleyhisselam yeniden yeryüzüne geldiğinde ve Hz. Mehdi aleyhisselam ortaya çıktığında salih müminler bu mübarek insanların destekçisi olacak ve sayıları ne kadar az da olsa Kur'an ahlakını tüm yeryüzüne yerleşik kılacaklardır. Hazreti Mehdi aleyhisselam mücadelesine kaç yaşlarında başlayacaktır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselamın İslam ahlakının hakimiyetine yönelik faaliyetlerine başladığı yıllarda 30 ila 40 yaşları arasında olacağı haber verilmiştir. Yaşı 30 40 arasında olduğu halde gönderilecektir. Mehdi benim evladlarımdandır. 40 yaşlarındadır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın mücadelesini sürdüreceği yerler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hz. Mehdi Aleyhisselam Medine'den büyük bir şehirden çıkacak ve Mekke'ye gelecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey ümmet! Altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı Medine'nin şehrin fethi. Denildi ki hangi Medine, hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniye. Hz. Mehdi aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirdiği üzere, Medine'de yani büyük bir şehirde doğacaktır. Medine'nin sözü karşılığı büyük şehir demektir. Hadislerde verilen diğer bilgilerden anlaşıldığına göre Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın fikri mücadelesinin merkezi olacak bu büyük şehirse İstanbul'dur. İmam Kurtubi'nin tezkiresinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ülkelerinin batı tarafından çıkacağı ifade edilmiştir. Büyük Ehl-i Sünnet Âlimi Berzenci Hazretleri de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelip burayı manen fethedeceğini Kıyamet Alametleri adlı eserinde bildirmiştir. Kurtubi'nin teskilesinde onun mağrib ülkelerinden çıkacağı, oradan gelip denizi geçeceği anlatılmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, İslam ülkelerinin batı tarafında yer alan büyük bir şehirde, yani Medine'de doğacak, mücadele vakti geldiğinde ise bu şehirden çıkıp denizi geçerek İstanbul'a gelecektir. Hatta hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın denizde kuru bir yol açacağı da söylenerek bir köprüye de işaret edilmiş, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir köprüden geçerek İstanbul'a geleceği haber verilmiştir. Konstantiniyenin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hz. Mehdi aleyhisselam karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki ''Ey insanlar, ibret alınız. Deniz beni İsrail'e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi. Ondan sonra hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek.'' Ve 12 tekbirle şehrin 12 burcu da düşecektir. Hadislerde ayrıca Hz. Mehdi aleyhisselamın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal emanetleriyle birlikte ortaya çıkacağı da belirtilmiştir. Bilindiği gibi kutsal emanetlerin muhafaza edildiği yerde yine İstanbul'dur. Abdullah bin Şurefe'den rivayet edildi ki Hz. Mehdi aleyhisselamın beraberinde Süslenmiş bir halde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı olacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağıyla çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicr hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Hz. Mehdi aleyhisselam çıkınca açılacaktır. Alametlere gelince... Beraberinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhuruna kadar da açılmayacaktır. Bediüzzaman Said Nursi'de, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda Hz. Mehdi aleyhisselamın hilafet merkezinin eskiden bulunduğu yerden, yani İstanbul'dan çıkacağını şöyle bildirmiştir. Şimdi Hz. Mehdi aleyhisselam gibi şahıslar hakkındaki rivayetlerde farklı haberler olmasının sebebi ve sırrı şudur ki hadisleri açıklayanlar hadis metinlerini kendi anlayışlarına ve ufuklarının genişliğine göre yorumlamışlardır. Mesela merkezi saltanat yani hilafet merkezi o zamanlar Şam'da veya Medine'de olduğundan Hazreti Mehdi aleyhisselam veya Süfyan'la ilgili olayların merkezi saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde gerçekleşeceğini zannederek hadisleri öyle yorumlamışlardır. Merkezi hilafet eski zamanda Irak'ta, Şam'da ve Medine'de bulunduğundan raviler yani hadislerle ilgili haberleri aktaranlar kendileri çıkarım yaparak, hadislere sanki yönetim merkezi, hilafet merkezi hep bu yerlerde kalacak gibi mana vermiş, merkezi hilafeti İslamiye yakınlarında tasvir etmişler, Halep ve Şam demişler. Hadisteki kısaltılmış ana bilgileri kendi anlayışlarına göre bu şekilde açıklayıp yorumlamışlar. Bediüzzaman'ın da açıkladığı gibi, ahir zaman hadislerini aktaran alimler, ahir zaman olaylarını kendi dönemlerindeki hilafet merkezlerini esas alarak aktarmışlardır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden günümüze kadar halifelik merkezinin bulunduğu yer Şam, Halep, Küfe, Mekke ve en son İstanbul olmak üzere pek çok kez değişmiştir. Dolayısıyla Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkış yeri hakkında her alim, kendi zamanının hilafet merkezi olan Irak, Şam, Kufe, Medine gibi bu şehirleri belirtmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış yeri hakkında rivayetlerin farklı olmasının sebebi de bu olmuştur. Ancak ahir zaman olaylarının vuku bulduğu yerle ilgili rivayetlerin ortak noktası bu olayların hilafet merkezinde gerçekleştiğidir. da yaptığı açıklamalarıyla bu sonuca vardığını belirtmiştir. Hilafetin son merkezi ise İstanbul'dur. Halifelik bu yüzyılın başlarında resmi olarak kaldırılmış ve o günden bu yana dünya üzerinde başka hiçbir yere de taşınmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki sancağı, kılıcı ve gömleği ile diğer mukaddes emanetler İstanbul'dadır. Sonuç olarak halen bu manevi ünvanı koruyan tek şehir İstanbul'dur. Dolayısıyla Hz. Mehdi aleyhisselamın da buradan çıkması beklenmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerden ve Bediüzzaman Said Nursi'nin açıklamalarından da Hz. Mehdi aleyhisselamın Darwinizm, materyalizm ve ateizm gibi Kur'an ahlakına karşı mücadele veren dinsiz ve deccali felsefeleri fikren mağlup edeceği yerin İstanbul olduğu anlaşılmaktadır. Uzak yerlerdeki askerleri Hz. Mehdi aleyhisselama biat edecek, zulmü ve zalimleri engelleyecek, Ülkeler düzelecek. Cenabı Hak kendisine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a İstanbul'u fethettecektir. Allah Konstantiniyeyi, İstanbul'u çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a Mekke'de biat edileceği dönem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Mekke'de bulunacağı dönemse Kur'an ahlakının dünya hakimiyetinin gerçekleşmesi açısından önemli bir zaman olacaktır. Müslümanların ileri gelenlerinin tüm Müslümanlar adına manevi bağladıklarını, sevgilerini belirtmeleri onun Mekke'de bulunduğu dönemde gerçekleşecektir. Mekke dönemi aynı zamanda da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın mücadelesinin son yıllarına denk gelecektir. Bediüzzaman Seyyid Nursi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu dönemini siyaset ve saltanat dönemi olarak adlandırmıştır. Müslümanlar açısından manevi değeri çok yüksek ve kutsal bir mekan olduğu için Allah, iman edenlerin Hz. Mehdi Aleyhisselam'a biat edecekleri yer olarak Mekke şehrini seçmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Bu konudaki hadislerden bazıları şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Medine'den büyük şehirden çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu kendi aralarından tanıyıp ortaya çıkaracaklar ve o istemediği halde rükun ile Makam arasında ona biat edecekler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Mekke'de Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Mekke halkından bir grup onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı istememesine rağmen bulunduğu yerden çıkarırlar. Hacer-i Esved ile Makam-ı İbrahim arasında ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat ederler. <Gülüyor> Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Kudüs Dönemi Hz. Mehdi Aleyhisselam, Mekke'de bulunduğu bu dönemden sonra Kudüs'te de uzun bir süre ikamet edecektir. Kudüs'te Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın mescidini yeniden inşa edecek, Hristiyanlara İncil'in, Museviler'e de Tevrat'ın gerçeğiyle, Müslümanlara ise Kur'an ahlakına göre davranacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Beytül Makdise. Kudüs'e iner ve millet onun ehli beytinden gelenlerle uzun bir müddet yaşar. Hz. Mehdi aleyhisselam müminlerle beraber Beytül Makdis'te Kudüs'te sabah namazı kılarken o sırada nüzul eden, yeryüzüne inen Hz. İsa aleyhisselamı takdim edecek ve Hz. İsa aleyhisselam ellerini onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın omzuna koyarak namazın kameti, farz namazı kılmak için okunan ezan, namaza başlama işareti senin için getirildi. Bu yüzden sen kıldır diyecek ve nihayet Hz. Mehdi Aleyhisselam, Hz. İsa Aleyhisselam ve müminlere imam olarak namazı kıldıracaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Roma dönemi Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sonraki dönemlerde Roma'yı da manen fethedeceği yani yürüteceği fikri mücadele ile burada da İslam ahlakını yerleşik kılacağı bildirilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri Roma'yı tesbih ve tekbirle manen fethedeceklerdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın mücadelesi ne zamana kadar sürecektir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselam'ın inkarcı felsefeleri fikren tam olarak etkisiz hale getirip İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılana kadar mücadelesine devam edeceğini bildirmiştir. İnsanlar Hakk'a dönünceye kadar mücadelesine devam edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine göre Hz. Mehdi aleyhisselam inkarcı felsefelere karşı zorlu bir fikri mücadele verecektir. Bu mücadelesinde en akılcı yolları takip edecek, her işinde çok hızlı sonuç alacak, hareketleri büyük bir akıl ve hikmet içerecektir. Hz. Mehdi aleyhisselamın kullanacağı yöntemler benzeri görülmemiş ve etkili yöntemler olacaktır. Fakat Hz. Mehdi aleyhisselam, mücadelesinde mucizeler sergilemeyecektir. Çünkü Hz. Mehdi aleyhisselam, sebepler dairesinde, yani doğal dünya şartlarında süren bir mücadele yürütecektir. Bazı insanlar Hz. Mehdi aleyhisselamı ve mücadelesini mistik bir tablo içinde hayal etmekte, Hz. Mehdi aleyhisselamın olağanüstü harikalıklar gerçekleştireceğini düşünmektedirler. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın normal bir insan değil, çok olağanüstü bir varlık olacağına inanmaktadırlar. Başının üstünde insanların baktıklarında görecekleri şekilde bir bulut ve meleklerin bulunacağını ve meleklerin işaret ederek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı insanlara tanıtacağını sanmaktadırlar. Ve bu mistik tabloda Hz. Mehdi Aleyhisselam tanıkların, topların, silahların ve hatta atom bombalarının bile etki edemeyeceği bir insan olarak hayal edilmektedir. Oysaki Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkındaki bu inanç tümüyle yanlıştır. Allah Kur'an'da birçok insanın elçileri insan varlıklar olarak beklediklerini, oysaki onların da yalnızca birer insan olduklarını haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Senden önce gönderdiklerimizden gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda gezen elçilerden başkasını göndermiş değiliz. ''Biz sizin kiminizi kimi için deneme, fitne konusu yaptık. Sabredecek misiniz? Senin Rabbin görendir. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki, bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar.'' Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde insanların açıkça görebileceği şekilde ve dünyadaki tüm insanlara bu Mehdi Aleyhisselam'dır, ona uyun diye seslenen bir melek de olmayacaktır. Allah Kur'an'da insanların melekleri ancak kıyamet gününde açıkça görebileceklerini bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer doğruyu söylüyorsan bizlere melekleri getirmeli değil miydin? Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz. Bunun yanı sıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde, Hz. Mehdi aleyhisselamın deccaliyet sisteminin baskılarına, işkence ve eziyetlerine maruz kalacağından, hapsedileceğinden, zorluk, sıkıntı ve öldürülme tehlikesi içinde yaşayacağından, ellerinden ve ayaklarından zincire vurulacağından, tecrit edileceğinden ve belirli gaybet dönemleri yaşayacağından bahsetmektedir. Eğer Hz. Mehdi aleyhisselam silahın, tankın, topun etki etmediği, insanları başının üzerindeki melek sayesinde İslam ahlakına davet eden olağanüstü bir varlık olmuş olsaydı, nasıl hapse atılabilir, nasıl işkence ve baskı görür, zorluk içinde yaşardı. Hiçbir silahın, bombanın etki etmediği bir kişiye kim yaklaşabilir, kim bu kişiyi hapsedebilir ya da işkence yapabilirdi. Eğer Hz. Mehdi aleyhisselam bu şekilde uhrevi bir varlık olmuş olsaydı, gaybet dönemleri olmaz, saklanmaya, gözden uzak şekilde yaşamaya da ihtiyaç duymazdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile bir kılıç darbesi isabet etmiş ve mübarek dişlerinden biri bu şekilde kırılmıştır. Birçok peygamber Allah yolunda şehit edilmiş, yine birçok sahabe, ehlibeytten birçok insan savaş meydanında şehit olmuş ya da elini kolunu, gözünü veya başka bir uzvunu kaybetmiştir. Nasıl ki hiçbir peygamber böyle uhrevi özelliklere sahip olarak gönderilmediyse, Hz. Mehdi aleyhisselam da bir veli olarak böyle uhrevi özelliklerle gelmeyecek ve mücadelesini de böyle üstü özelliklerle yürütmeyecektir. Hz. Mehdi aleyhisselam, İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olması için decaliyet sistemiyle mücadele edecek, materyalizm ve darvinizme karşı mücadele sürdürecek, insanlara Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun yaşamayı öğretecek ve tüm dünya Müslümanları arasında bir birlik oluşturacaktır. Ve Allah'ın izniyle bunların hepsini aklın ihtiyarını kaldırmadan, tikri mücadeleyle, akıl ve vicdan kullanarak ve güzel ahlakla başaracaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde cennetle müjdelendiğini belirttiği Hz. Mehdi aleyhisselamın üstünlüğü de burada olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam karşısına çıkacak olan tüm zorluklara, baskılara, Tuzaklara ve imtihanlara rağmen yılmayacaktır. Çok az kişi dışında tüm dünya onun karşısında olmasına rağmen mücadelesine, Allah aşkıyla, iman şekliyle devam edecek ve dünya çapında büyük bir başarı elde edecektir. Tarih boyunca her dönemde tüm elçilere ve salih müminlere karşı amansız bir mücadele yürütülmüştür. Tarih boyunca yaşamış olan tüm inkarcılar ve müşrikler, elçilerin tebliğ ettikleri hak dinin kendi menfaatlerine zarar vereceğini düşünerek onları kendilerine düşman edinmişlerdir. Bu, inkar edenlerin aynı amaçla yüzyıllardır uyguladıkları bir yöntemdir. Kur'an'da tarih boyunca hak dini tebliğ eden tüm elçilerin, menfaatperestlik, delilik, kendini beğenmişlik, büyücülük gibi türlü iftiralarla itham edildikleri haber verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde, kendisinden sonra gelecek tüm elçilerin Allah'ın gönderdiği dini tebliğ etmeleri nedeniyle çeşitli zorluk ve iftiralara maruz kalacaklarını haber vermiştir. Allah Kur'an'da bu durumun, Rabbimizin bir adetullahı olduğunu belirtmiş, tüm Müslümanların benzeri zorluklarla, iftiralarla ve baskılarla denenebileceklerini haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan Elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız emirlere olan azimdendir. Ancak yine Allah'ın adetullahı gereği, müminlerin aleyhine kurulan her tuzak en başından bozulmuş, atılan her iftirada boşa çıkmış olarak yaratılmıştır. Allah Kur'an'da, inkar edenlerin bu girişimlerinin daima müminlerin lehinde sonuçlanacağını haber vermiştir.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 Gerçekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi sevmez. İşte size böyle. Gerçekten Allah, kafirlerin hileli düzenlerini boşa çıkarıcıdır. Tarih boyunca süre gelen bu durum, elbette ki Hz. Mehdi aleyhisselam ve cemaati için de geçerli olacaktır. Ancak zarar vermek amacıyla atılan her adım, Mehdi cemaatinin hayrına dönüşecek, Hazreti Mehdi aleyhisselam aleyhinde yürütülecek olan tüm faaliyetler, onun dünya çapında daha iyi tanınmasına, üstün özelliklerinin daha da ortaya çıkmasına ve daha da başarılı olmasına vesile olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselamın karşısındaki negatif güçler, dönemin ahir zaman olması sebebiyle Hz. Mehdi aleyhisselama karşı tarihin en çetin mücadelesini vereceklerdir. Allah her dönemde müminlerle birlikte inkarcıları da yaratmış ve inkar edenler her zaman müminlere karşı amansız bir mücadele vermişlerdir. Allah'ın adetullahı gereği mümin toplulukları her zaman sayıca az olmuştur. İnkar edenlerse imtihanın gereği olarak çoğunluğu temsil etmişlerdir. İşte ahir zamanda da yine Allah'ın bu adetullahı gereği, Hz. Mehdi Aleyhisselam cemaatinin sayısı 300 kişi civarında olacak ve bu kadar az bir sayıyla tüm dünyaya İslam ahlakını hakim kılmanın mücadelesini vereceklerdir. İçerisinde bulunduğumuz ahir zamanda, Teknolojinin görsel ve yazılı basının etkisinin ve internet, uydu gibi iletişim imkanlarının en yüksek güce ulaştığı düşünüldüğünde dinsizliğin Hz. Mehdi Aleyhisselam karşısında vereceği mücadelenin ne kadar etkin olacağı da daha iyi anlaşılmaktadır. Sayın Adnan Oktar, Mehdiyet'in karşısında yer alan negatif güçlerin etkisini bir röportajında şöyle bir örnekle açıklamıştır. Mehdiyet dünyada görülmemiş derecede şiddetli olaylarla karşılaşacaktır. Ya yani dünya tarihinin hiç görülmemiş olaylarla karşılaşacaktır. İnşallah. Çünkü mesela eskiden peygamberlerin zamanında bir bölgede, mesela yüz binlik bir şehirde fitne çıkarıyorlar. Elli bin kişilik yahut bir milyon kişilik bir topluluk içinde fitne çıkarıyorlar. Şu an yedi milyar insan içinde fitne çıkarılıyor. Mehdiyet'in karşısında milyarlarca sapkın insan var. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam böyle bir ortamda çalışmalarına başlayacak ve bu şartlar içerisinde mücadelesini yürütecektir. İnkar edenler, Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinden ayrılan münafıklar, Müslümanların arasından çıkan ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı hedef alan müşrikler, dinsizliği temsil eden masonlar, ateistler ve materyalistler Mehdiyet karşısında işbirliği yapacak, tüm teknoloji ve iletişim imkanlarını da bu yönde aleyhte faaliyet yapmak için kullanacaklardır. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam döneminde tarih boyunca gelmiş geçmiş toplumlardaki inkarcıların sahip olduğu imkanlarla kıyaslanamayacak kadar çetin ve şiddetli bir mücadele ortamı olacaktır. Ancak Allah'ın bundan yaklaşık 1430 sene önce vaat ettiği gibi Hz. Mehdi aleyhisselam çok az sayıdaki talebeleriyle birlikte tüm bu inkarci topluluklarına karşı galip gelecektir. Ahir zamandaki dinsizliğin şiddeti nedeniyle Hz. Mehdi aleyhisselam ilk başlarda fikri mücadelesini gizlice sürdürecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, Hz. Mehdi aleyhisselamın henüz halk tarafından tanınmadığı ilk dönemlerinde faaliyetlerinde gizli olarak gerçekleştireceği bildirilmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise Hz. Mehdi aleyhisselamın ortaya çıktığı dönemin dinsizliğin etkisinin ve ahlaki dejenerasyonun çok ciddi boyutlara ulaştığı bir dönem olmasıdır. İnkar edenlerin din ahlakına ve inananlara karşı çok şiddetli bir düşmanlık besledikleri bu yönde gizli ve açık yoğun bir faaliyet içinde oldukları çok çetin bir dönemde Hz. Mehdi aleyhisselam ortaya çıkmayacak ve insanlar tarafından tanınmayacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselamın ilk dönemlerde faaliyetlerini insanlardan gizlenerek yürüteceği hadislerde şöyle haber verilmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselam geceleri ibadetle meşgul olup, gündüzleri gizli olacak. Necbül Beladan, inananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, O Hz. Mehdi aleyhisselam, insanlardan saklanırken iz sürücüler arasalar bile onun ayak izlerini görmezler. Bu dönemde Hz. Mehdi aleyhisselam toplum içerisine çok çıkmayacak, çok az sayıda kişiyle görüşecektir. Bu emrin sahibi Hazreti Mehdi aleyhisselam mutlaka gaybete çekilecek ve gaybetinde de mutlaka halktan uzaklaşacaktır. Hazreti Hüseyin bin Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Hazreti Mehdi aleyhisselam bir müddet gözlerden kaybolacaktır. Böyle bir dönemde Hz. Mehdi aleyhisselamın insanlardan gizli kalması ve tanınmaması, onun Allah'ın izniyle inkar edenlerin saldırılarından korunmasına ve çalışmalarını çok daha kolay bir şekilde yapabilmesine vesile olacaktır. Ama Allah, halkın nefislerine karşı zulmü, cefası ve israfı yüzünden onu, Hz. Mehdi aleyhisselamı halktan gizleyecektir. Yanında çok az kişi olup, büyük çoğunluğun ona karşı olması, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın mücadelesini çok daha değerli kılacaktır. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Muhammed bin Hanefi radıyallahu anh'tan rivayet edildi ki, Sayıları Bedir ashabı 313 kadardır. Evvelkiler onları geçemediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut'la nehri geçenler kadardır. Ahir zamanda Hz. Mehdi aleyhisselamı destekleyenlerin, ve yardımcılarının sayısının çok az olacak olması, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği adetullahının bir gereğidir. Bu durum, tarih boyunca yaşamış olan tüm mümin topluluklarında hep aynı olmuştur. Kur'an'da peygamberlerin ve çevrelerindeki samimi olarak iman eden kişilerin hep çok az olduğuna dair bilgiler verilmiştir. Örneğin Hz. Musa aleyhisselama, yalnızca yaşadığı toplumun gençlerinden oluşan çok az sayıda kimse iman etmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Bir ayette Hz. Musa aleyhisselama inananların çok az sayıda olduklarını dönemin firavununun şöyle dile getirdiği haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Bir başka ayette ise Hz. Nuh Aleyhisselam'a uyan kimselerin sayısının da çok az olduğu şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Kur'an'da Hz. Lut Aleyhisselam'a da çok az kişinin iman ettiği bildirilmektedir. Lut kavmine büyük bir felaket isabet ettiğinde Allah oradan sadece iman etmeyen hanımı dışında Hz. Lut Aleyhisselam'ın iman eden aile mensuplarını kurtarmıştır. Hz. İsa Aleyhisselam'a da az sayıdaki havarilerin iman ettikleri ve bunun dışında halktan ona inanan kimsenin olmadığı haber verilmiştir. Aynı şekilde Kur'an'da Ashab-ı Kef adlı topluluğunda sayılarının çok az olduğu bildirilmiştir. İnsanlar tarih boyunca asılsız iftiralar ve karalamalarla karşı karşıya kalan salih müminlerden uzak durmayı tercih etmişlerdir. Elbette bu durum söz konusu insanların önemli bir yanılgısıdır. Ancak aynı yanılgı nedeniyle pek çok insan karşılaşabilecekleri baskı ve zorluklardan endişe duyarak Hz. Mehdi Aleyhisselam'a da tabi olmaktan kaçınacak ve Mehdi cemaatinden uzak duracaklardır. İnsanları Allah'a iman etmeye davet eden, dine çok büyük hizmetler veren böyle değerli bir insana inananların sayısının bu kadar az olması çok şaşırtıcıdır. Zira Hz. Mehdi aleyhisselam Allah'a olan bağlılığı, ihlası ve üstün ahlakıyla dikkat çeken, dinin ve Müslümanların hayrına yönelik çok fazla hizmet eden bir kimse olacaktır. Ahlakı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzetilen, Yalnızca Allah'ın rızasına uyan, tüm insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşu için samimi çaba harcayan böyle hayırlı bir insanın etrafında normalde çok sayıda insan toplanmış olması gerekir. Ahlakın ve yaptığı hayırlı faaliyetleri gören her Müslümanın bu kimsenin yanında olmayı istemeleri ve onu desteklemeleri umulur. Ancak buna rağmen, Müslümanlar arasında da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı destekleyen insanların sayılarının son derece az olacak olması çok düşündürücüdür. Demek ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığı toplumdaki insanlar onun sahip olduğu üstün özellikleri, yürüttüğü hayırlı faaliyetleri açıkça gördükleri halde yine de dinsizliğin baskısı ve çeşitli dünyevi menfaat hesapları nedeniyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan uzak duracaklardır. Allah'ın adetullahı gereği gerçekleşecek olan bu durum, Hz. Mehdi aleyhisselamın mücadelesini çok daha kıymetli kılacaktır. Allah, Hz. Mehdi aleyhisselam ve cemaati vesilesiyle çok az sayıda bir topluluğu çok sayıda bir topluluğa galip getirecektir. Mücadelesini çok zor şartlar altında ve çok az sayıda insanla sürdürecek ve buna rağmen İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacak olması, Hz. Mehdi aleyhisselamın dünyadaki ve ahiretteki üstünlüğüne vesile olacaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sarbedenlerle beraberdir.